Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu basın açıklamasını yapıyorum. Yapma gereği duyduk daha doğrusu. Genel Başkanımız Muharrem İnce FETÖ'cü unsurlar kullanılarak kaset kumpasıyla ve CHP'li yöneticiler ve CHP yandaşı gazetecilerin baskısıyla Cumhurbaşkanı'nın adaylığından çekilmiştir. Saygı duyuyoruz. Tabii ki. Ben memleket partisi uçak il başkanı olarak. Memleketimizin geleceğini FETÖ'cüler ve küresel güçler tarafından şekillendirilmesine gönlüm razı olmadığı için bu kararı almış bulunuyorum. Bunu da sizin yüzünüzde açıklıyorum. Arkadaşlar bu şekil başkan olarak Cumhurbaşkanı İttifakı'nı destekliyoruz. Sonra kadar da destekleyeceğiz.